Baydın. Tepeği bay baydın. 7-1 7, 7 Bayonu. Tamam çok güzel. Takımlar geliyor bize. Baydın baydın baydın. Tamam tamam tamam tamam. Tamam ben tamam, burayı sirdim. alan geldim sana. Ben de 7 yani var benim bir şey. tane. Yo iki tane attım. iki tane attım. 7 var, yani var var bende zaten. Yani bölüşebiliriz. Ben bende de, de 3'lük var. 4 x var. Bende de 3'lük var baba. Bir M4 daha var. BM4 daha var. Oo, o avuk var, avuk. Aa. Bir iş açacaklar abi. Alo. B B Ayıp işte Tek yiyen tek ölürsün. Abi mi ayı da var. bana da bir şey var mı? Abi senin gör görledik ya buradayım. Buradayım bu yüzlük fakirin geldi. Bak bak şerefsizlere bak yani. O kadar bir ısı gelip albaya çalışıyorlar ki. Bir kez yolunda oldu abi ben anlamadım. Tamam avga döndüm ben. M4 bıraktım. Aldım aldım abi aldım. 8'in var vardı, yoksa eviniz... Yo yo bebeğim bende de var ee... Kaçabilirik ya Bence iyi yani şu an 7'im biliyorum Ali ee, Ali Var mı Geldim. Geldim. Yok Valla tek arabayız Yolda diğer arabayı Yolda buluruk. Yolda buluruk. Yolda buluruk. Ha, bizim o diğer arabayı mı araba alıp gittiler? Salaklarız. Bizim arabayı alıp gittiler. Ya rahatlık <gülüyor> ve işte bu ya lan. Yani. Görüyorsun, turnuvadayız kardeşim <gülüyor> yaptıkları hareketlere bak. 6x sistem yok mu harbiden şu an bizim yanımızda? Ben 6X'ten. alırım. Bu 6x biri alabilir mi? Aha. Ben aldım. Sen adamdan araçıya mı geldin? Şu an. Güzel, <gülüyor> üst, üst, üst katta. Üst katta, üst katta. Buralu abi, buralu abi düş. Ben şu benzini basayım da, yerdekini bir daha alayım. Dakika. Bir dakika varış abi durunca ne alakası <gülüyor> var lan? <gülüyor> geri gelin. Alacağım benzini ya. Haa. Ha. Ak Akasya taksi buyurun. E, taksi lazımdır abi. Ne no, lazım o. değil ben taksiyim direkt. Hürri abi sür. Evet. Ö önündeki, bak, önündeki, bak, önündeki, işte önündeki bez, beyaz oranı sür. Önündeki araç. Önündeki CK'nızı evet. takip et abi çok çok çekilir abi eyvahım. Bu alan karşıya kapanmaz diyenler 12 evler güzel gibi her şeye de 12 evleri güzel gibi bence daha. 12 evleri sanki bir tık almışlardır diye düşünüyorum. Alan niçin konuşman? Geldim, buradayım. Ne yapam be gezgin? kendi degende. Nereye gidiyoruz abi alan dışına? Ya 12 evlere doğru, bizim alandan doğru gidebiliriz. Şeyde tamam okey. Ne dersiniz? Doğrudan Adamların... oraya kadar gidebiliriz. Hayır, 12 Adamların ev almak mantıklı mı? Orası da İzin de basayım. Tamam ver, Bomba var iki tane deli olması, çantam dolu benim. Smoke vural var. vuruldu, vural vuruldu. Aaa, tebiden siköldü, tebiden E dedik var. ya. Rıskanmıyor. Onlar bizi duymuyor ki abi. Ben Smoke bu adamı bir tane... Ha, Dağlar, ben bir tane naklayacağım, var. ben bir tane yukarıdan naklayacağım. Tık hasar var ya, render'a girince. Hayır. Hayır olmaz. Ya, yatıyor, yatıyor kulü, benim üstüne yatıyor bu. Ölüler, ölüler, ölüler abi, abi. abi takım tüm üzerinde. Takım mı temizlendi? Yok ya. Takım temizlendi? Yok yok. Ne işlediler. Oğlum. AVM'yi. <gülüyor> Neyse sakin Şu Sağ taraftan arabalar iniyor ha. Ne taraftan? Ee... Şur taraftan birerken şuradan görelim. Oğlum. Siz oraya mı bakıyorsunuz sana? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ş Şuraya bakıyorsun ama. Gel. Dön dön dön sal burayı. Abi bir şey diyeceğim. Ben, Burada buradaki, mantara ben, ben buradaki mantara oynamaya taraftarıyım. Bana buggerinizi verin, bugger var mıydı? Var. Beni salın, arabayı şuraya. alırsınız. Tamam, tamam koruyacağım ben seni al. Tek mi gideceksin? Evet, Araba evet, iniyor evet. Barış abi, Barış abi görüyor mu karşına gidiyorlar. Baş abi sağa çıkıyorsun. Vurdum. Öyle. Adamlar şu ellere gidiyor. Ee, burası kalabalıklaştı bu arada, arabasını çalıyorum, Şey katlatıyorum. Buradan çıkalım. Abi muyuz? Fadiye geliyor mu? Ee, bir tane daha toros var. Yani Devam et istersen toros var. Siz gidin, siz gidin. Başar mısın? Onlar evet. da rotate atıyor, saldılar orayı. Şurası alınmış mı alınmamış bilmiyorum ki. Abi onlar da rotate'e çıktı bu arada. Saldılar orayı. Evet. Arkam neyim? Atıyorum bir tane benzin. Okay. Takım var mı? Abi, bir dakika Alihan'ın evet. düştü? Alihan'ın Ben da. düştüm de arkamızdan şeye gelmişler ama benim yanımda bizimkiler var abi. Arkada tamam bizimkiler yani, alıyor, okey. Evet ama gelemezler buraya, burada bizim adamlar var. Okay. Tamam, aa şurada, şurada gördüm, gördüm. Hemen da işlemiyorlar. Adam sen alsana. Aldım, bir dakika, geçebilemiyorum, evet. teşekkürler. Dakika. Alsak mı lan çetorayı? Şurayı. Çorayı 2-2 yapalım. Adem seni sıkın o zaman burada. Ben Barış abimle ben Olur, bakayım. olur. Ama bir düm aracı al bak. Düm aracı alın bakayım. Arka bir sürü aç oradan. Ya bu evi aldırar mı bilmiyorum. Gözükmüyor ama kasıyor. Almışlar. O edem mi sıkıyorlar şu an? Ayağın ayağın ayağın, odası Ben de üst alırım o bunların. Aa bunlar burayı titiyorlar, Oha salmamışlar hala burayı. Abi bizim bir iki takım çatışmaya gitti. Şurada birileri var ama... Aa önümde önümde, önümde, gidiyorlar. Ee... Bakayım etme. Adam orayı Aa, iki arada... Aaa saldılar burayı. Bak bak, bak buraya bak, buraya bak, yeğiz yeğiz yeğiz. Şunu tamam, vurmamız bak. lazım, bekle. Görün. Tamam bekle, şurada. şurada. 7-1, 7-1, bay onu. Tamam çok güzel. Okey. Ona gidecekler, ona gidecekler, araçla gidecekler. Okey. Boş sağ Sağda şey. adamlar var. Sağ üstte sikiyorlar bir korun. Gördüm, bayıyorum onu. Oo, Vurdum. Abi. Tekrar gelmedim lan. Bir arabayı hiç jumpa var mıydı Barış abi şurada var. Var var var. Dört bir yanımız kapalı şu an. Ee, en tepede araç gördüm dese. Barış abi araba alalım. Biz de burayı tutalım istiyorsun. Barış abi arabayı alacağım araba. Aa alanı verdi tersiter. Oraya gördüm. Ee, arabayı alalım. Ya şeyim mi Barış abi? Aa burada da burada da burada düşman. Aa Elenem yani, gel gel gel. Geldim, çok Geldim açıklar, geldim. Çocuklar, geldim, geldim, bunları. geldim Bekliyorum. E, Barış abi barabeyi aldım gel İki gel. kişiler, üç, iki bir. iki, bir. Gel gel. Onu, onu mu aldın? Go go go go. Bir tane daha var, o, o, oynarız tamam. oraya baygın. Tepe sıkıyor, tepe sıkıyor. Yavuz oğlum burada. Pinat, pinat <gülüyor> Alihan, pinat, pinat. Abi burada, yukarıda, bur daha. burada, burada. Baygın çekiyorum. Çektim bir baygını. Ee, üst kaçıyor, üst kaçıyor. Abi üst rotate atacak. Bizi saldı üst. Diğerde hiç gelmedi ama genel bu. Şimdi onun için... Gidelim <gülüyor> mi? Adem saldım. Tamam, geldim. Yardım arkadan gittin. Evet, şey... Ben o da değilim. O bizden mi? Sağ olalım. Sağ olalım. Hep istedik onu. Ooo! Tepeyi alsak mı direkt ya? Aa Yeğiz'in yeri çok iyi. Gel tepeyi El Yenem'le. Tepeyi alayım. Alayım. Tamam. Evler boş, evleri de alıp çekebiliriz. Adamı tutabilir miyiz Zaten Şu sağdakini noktayı alayım Bak burada. Bana Sana bilir olur. olur. Ne ki lan bana? Evlere bakayım mı, kıyı mı oynayayım? Alayım. Fast. Ee, evler kıyı oynayayım. Eve daha yeni gidiyorlar. Fuck. Tamam. Hayır ya. Burada da iyimarasın. Ben ha ben arkadayım ya. Tamam. Eve daha yeni bir araba geldi ha bu arada. Abi bizim yerimiz çok iyi şu an. Şu eve daha yeni bir tane <gülüyor> araba geldi. İkinci katta, ikinci katta diyor şurada solda. Çok kalabalık değiller galiba. Göstermiyor. Bir baydım. Ne baydım? Evin üstünde bir evin üstte bir adam vardı baydım onu. Şunu, öyle, evin çatısında mı? Evet. Nasıl Ye, çıktı, abi, bilmiyorum. Evet, bizim eve gidiyor. Eve giriyorsan biz de gelelim. Gidim, gidelim. Ben de geldim. Hemen solunda bir korun var ama adam mı var içinde ya? Yok. Bir takım daha geliyor bize. Hangi Takımlar geliyor bize. Baydın, baydın, baydın. Birim daha baydın, Tamam. Bydun. Burada adamlar. Evet. yukarıda bir kit basıyor. Ben içeri girebilir miyim? Benle ben oynayabilen var mı? Barış abi beni alabilirsen güzel olabilir. Alamazsan canını. Ah, tamam tamam tamam tamam. Tamam ben buraya girdim. Alan geldim sana. Alan geldim sana. Aşağıdayım, aşağıdayım, aşağıdayım abi. Bir kişi, ee, Batu senin o tarafa 3 kişi gelmişti bilmiyorum. Ben temizledim dedim. tarafı doğru gittiler gördüm Son tarafı ha, temizledim ben Buradan yeşil dumanlar çıktı ama Beylen neredesiniz bak Şeydeyik kardeş Kaya var ya iki e, evlerin sağında kıyının Oradaki o iki tane hangar gibi bir ev var Oradayık Orada. şu an Ben yolun karşısındayım Grubu görüyor musunuz? Grubu görüyor musunuz? Grubu, ben. Ha, ben O Senin oradan bize info lazım şu an Ben info vereceğim kanka ee, bana, bana, bana. Evler var ya yolun evet. karşısında, anlamışı. oradalar şu anda, herkes orada, biri yukarı arabayla rotate atıyor, önümdeler şu an gerisi de. Olacak Ama... muhtemelen, tepe İyi olur. Kıyı oynayalım orada değil. Ee, Barış abi ömneye var mı? Emine var, var, var şurada şurada şurada şurada. Yok, yok yok yok boş Nerede? Kanka ben sizi görüyorum benim bu arada. Var, benim arabamla. var, abi, Bana rotate geliyor şurada. Ölüm. Adem geldik Ölüm. sana. Sağdan mı, solundan mı geliyorlar? Şurada şurada şurada, rotate geliyor. Pinli göremedim, pinli göremedim. Yapma. Dur yok. Yoldaki alkes alkes alkes abi o açıktakine. Eee şey arabaları patlatmazsak zaten kanka, kanka droptaki benim beni vurursanız tamam. çok kötü. Görüyoruz seni, seni gördük, seni kanka gördük. Şu andan adam gidiyor. Baz bir Sağ tane adam vardı, kanka. bir tane adam vardı. Gördük onu da şu an render almıyoruz. Eee yani adam bir Evet, evet, evet. Adam aş ya at sen tamam. Ya orada adamlar var. Araba, araba. Şu arabaya bakacağım. Benzin yoksa geleceğim ben de seninle. Hala anlattığım pili gördün mü? Bir dakika abi bakıyorduk geliyorum. Var var benzin var tamam Evet, orada bir adam var. Ademle biz bir gördük. Bak silahını bak, görüyorum ama vuramıyorum. Tat. Buraya gel lan. Info, sonra, sonra, info, sonra. Sonra, info bak. Şurada şurada şurada. Bir araba durdu solda, sizin solunuzda. Aha! Arabaya al, arabaya sık, arabaya sık. Ben yedim. Arabayı patlat duruncuyu yes Adem yes Adem yes. tamam, Evet Bizim çıktığımız efe, yerden geldi Kulübe indi kulübe indi ben gidiyorum kulübe indi Kulübe Tamam go Benim önümdeki kulübeye baksın mı? Bakın artık çık bana Bir daha abi sen neredesin? Oradasın bir dakika ben sabah sabah gidiyorum Bir bomba atacağım kulübenin içine. Aa <gülüyor> abi sen de orada. Yok yok yok yok. baydım. Bravo bravo. Ha, kulübe bravo. kulübe mi? Burak abi çık. Kulübe. Bombam çıktı direkt. Eee başka bir yok. Fa da rovin. var kulübe var kulübe var. Baygın. Baygın da. Bir baygın mı? Ektim bir baygın. Bir baygın. Hadi Kulübe atayım evet. e, Kulübe. en, kulübeye atayım mı kafa? Abi kulübeye atabilirsin. Aldım o güzel. çok güzel. Kulübeye gidiyorum, kulübeye gidiyorum, kulübeye gidiyorum. Basmanız lazım abi, basmanız lazım. O lazım, basmanız Bravo. Ya, yeter ya, biri baygın. Biri baygındır. Ay bir ilse, ilse, ilse var. Tam e, çok var. çok my a friend. Oy, yürü be. Bayağı bayağı Elinize sağlık. Okay. Oy elinize sağlık. Oy. Adem gel gel gel patlatıyorum. Her, Herkesin elini sağlık. Beni de patlat. Beni de patlat. Gel. Beni de patlat. Elinize olsun be! <gülüyor> <gülüyor> Sadigen, baş, başarı aldık. Yani. Bombanın şeyine mi gitti oğlum? olur? Ne yaptınız oğlum? Hala bombanın rüzgarına gitti bu arada. <gülüyor> nice <gülüyor> nice nice nice. Elinize <gülüyor> sağlık. Çok iyi. Devam. Başlar Vallahi... çıktı Barışciğe sırtımı dayadım abi tamam. <gülüyor>